Şehitlerin Serçeşmesi, Enbiyanın başı, Evliyanın Gözün Yaşı, Hasan ile Hüseyin'dir. Hz. Ali Babaları, Muhammed'dir dedileri, Arşın Çifte Küpeleri, Hasan ile Hüseyin'dir. Kervela'nın ta içinde nur parlar siyah saçında Şol al kanlar içinde Hasan ile Hüseyin'dir Kervela'nın yazıları şehit olmuş gazileri Fatma ana kuzuları Hasan ile Hüseyin'dir her belada bile taşlar Kur'an okur kesik başlar. Şehit olan o kardeşler Hasan ile Hüseyin'dir. Yunus der ki dünya fani. Bizden evvel gelen hani Sekiz cennetin sultanı Hasan ile Hüseyin'dir. Yüzüm gülmez bu dünyada Kaldım artık ben sılada Onca şehit kervelada Hasan ile Hüseyin'dir